Okey. <gülüyor> Merhaba dostlarım ben Serdar ve ee, Skyrim, Serdar Lusa. Skyrim Special Edition'a hoş geldiniz. En son böyle... ne kafanda az önce işaret mi vardı? Ne vardı? Yoksa buraya gidecek miyim? Onu da mı diyordum? Neden bir şey göstermeye şu an? Good intentions. Find all growth, donlayın. E, tam bir... işaretimiz bir şeyimiz yok mu? İlginç herhalde sadece insanları şey yapacağız. Burada yapacağımız sanırım hiçbir şey kalmadı. Her şeyi ben hazırladım burada. O yüzden hiçbir şey, aynı, hiçbir şey, Ark Majes Boots çok rezistans yok. yok. Easy's şu an Easy's. Evet abla hoş geldiniz. Baştan Skyrim Serdar'ı. Şimdi buradan ince biz kütüphane mi gidiyorduk? <gülüyor> Arkene'im. Tamam Arkene'im, ok. Ee, biz Arkene'im azıcık azıcık falan. Neresiydi ya burası? Kütüphaneydi burası değil mi? Evet, biz kütüphaneydi. Ee, selam hocam, sen kütüphanecisin, sen bir şeyler bilirsin. Ee, Urak Groshub. Tamam yok yok, ben, ben de kitapları severim yani şey yaparım. Şimdi, Aha. Baktığın kitaplar var mı? Özellikle. O, okay. İlk kez Şalador'a. Müthiş bir e, büyücü. Birinci dönemde, birinci çağdaki. Birinci çağdaki. Büyüden e, çok iyi anlıyordu diyor. Lebranti'nde kalmıştı. B bütün zamanla araştırmaya har harcıyordu. Çok fazla şey yazdı büyü hakkında. Onun zamanından beri yazıları böyle bütün Skyrim'e yayıldı. Ama onları çevirecek çok kişi yok. Ben onları çevirebilecek tek tek kişiden birisiyim. E, hani bunları okuyorsunuz zaten. Anlıyorsunuz zaten deyip çevirmeyeceğim. Okey teşekkürler de görevle başlatmış olduk ama benim istediğim asıl bu değildi. Skyrim'e gitmek sevmem hayır. Skyrim Skyrim al al. Buradan mı çıkacağız? Ne yapacağız? Ona? Yukarı mı çıkacağız? Aşağı gideceğiz baştan. Aşağı inceğiz herhalde. Değil mi? All of Elements aynen. All of Elements mi? Burası ana salon mu? Ya <gülüyor> hocam eee <hocam>, ıı, <gülüyor> okay tam kolejde yardım edebileceğim bir iş var mı? Et ee, ta tabii ne ihtiyacın var? Aha bende var sarım. Sana düşecek vermem yapacak başka işlerim var. Yo veririm. Kaç tane vereceğini çok merak ettim. Burada da başka birileri var mı? Yoksa bizim sorardık şey yapardık ama bu büyücüler koleji için güzel de bir e, mod da var onda bakabilir. Hocam selam merhaba. Ne oldu? Aha. Ah görevin devamını mı getiriyoruz şu an? Evet. Yok yok onu gü gücendirmemişizdir. Ne istedi? Beni sordu Okey. Anladım. Bu kişi de gerçekten hiç şey değil yani. Belki araştırmalar sorunlara sebep oluyordur. Sanırım böyle bir şey diyebiliyorum şimdi. Hayır mı? <gülüyor> Öyle mi? <gülüyor> okay. Anladım. adam ee... Augur şey Danley'nin kahinesi duymuş muydun hiç? Oo toftir ha? Toftir yine hikayeler mi anlatıyor? Daha söylemiştim? Bu çok uygun bir şey değil diyor muhabbet için. Lütfen ona çok izin verme diyor. Daha fazla muhabbet seni şey yapma diyor. Okay. Ne demek hocam? Gidip toftir ile konuşacağız şimdi. Yok. Heh. Toftir ha? Evet seviye 17'eyiz. Aslında ideal olarak seviye 25'e ulaşmak istiyorum. Çünkü seviye 25'e geldiğimiz zaman bize verecekleri ödüllerin e, <gülüyor> artacak, getirileri artacak. E, 25'e ulaşabilirsek hoş, bu videoda ulaşamayız tabii ki ama şeyler yapabiliriz diye düşünüyorum. Hem bir de sağda solda insanlardan görev alırız küçük küçük. Belki ulaşabildiğim yani Ne kadar ileri gidersek o kadar iyi yani bizim için. Çünkü zaten efsanevideyiz zi zorluyorlar azıcık birazcık küçük küçük. Selam Brehan senin şey yapmıştık zaten. Sıcıklardan biri mi burada diyor. Öyle oho. Uh -huh. uh -huh. O burada eldiven vardır. Yok yok. Burada bir şey yok. Sen konuşmak mı istiyorsun? Sıcıklardan biri burada mı diyor? Yok. Merhaba, onun Senin eldivenin yoktur, değil mi? Belki. Aa, çıkıyor. <gülüyor> Gardrob. Hadi eldiven be. Yok. Gardrob. Eldiven yok. 10 tek benden eldiven vardı yani? var diye. Şapka varsa acil. Yine eldiven yok. Ah mamut işi, mamut işine ihtiyacımız var. Bir dakika, mamut işine ihtiyacımız var mı? Mamut işine ihtiyacımız var da. Tam başka bir şey ihtiyacımız yok. Doğru. İyice bir kontrol ediyorum. Ee, Okey. Tamam. Güzel bir şeylere sahip olacağız yakında. O yüzden onları şey yapmamız gerekiyor. Burada başka bir şey yok ama seni çalır. Oh, well, sen çalarım. De olsun zaten. Orada, sure orada ne olduğunu sure bilmiyorum, if bilmiyorum, if bilmiyorum if ama we'll e, araştıracağım diyor. Sen benden bir şey isteyecektin Zargo. Yes? Yes. Yes, yes. Daha değil ama öğrenciyim, Hırsı da güzel. <gülüyor> But will know them first. Öyle mi? Major, Hocam önce to... de biliyordur. Akşam, bu kadar da gizli olmalı. Hangi konuda yardıma ihtiyacım var? Toftir seni yes. Azıcık gördü. yani. Hard, <gülüyor> okay. Gezargo has worked hard on learning new spells. Try new things. This will make Gezargo's spells amazing. But Gezargo works so hard that is not able to taste his new spells. If you help with the testing, this will make learning easier. hocam bir oyun fikrim vardı size versem yapar mısınız falan gibi? plan, no? Okay. You tell ee tamam. ver bakayım onları. Yok koyamıyorum gerçekten ya. Aha. Anladım. Anlaşıldı. Aha. İnşallah ölmeyiz. O zaman gider o zaman? Tamam bir şekilde şey yaparız Hiç şimdi. Ha. Yani, ben yani, ben burası benim yerim mi acaba? Burası benim. Aynen baksana benim şeyler bunlar. Neler, nelerimiz varmış? Fine shoes, kaba gömlek ha. Burada burada neler var? Iron shield, imperial helmet, fine shoes. Imperial helmet alıp sana giydirelim ya. Bu editin şey yok çünkü kafasında bir şey yok. Çelik gürs, engine Vorex, kadimli kuzeyli yayı ve bardak. A, bir, bir tane alalım bunlardan o zaman. Bir de çelik gürzu alalım. Hocam selam. A sen çelik gürzu almamız gerekiyor. Sana para verdim seni kira aldım ben ya resmen. Hocam şöyle. Sana şunu ver. Ben sana başka bir şey verebiliyor muyum? Os bileklik yok. Sen de bunların hepsinden var zaten. Ama sen de yok. Al bakayım. Arar, arar ver ver onu ver. Ben ne giyiyordum ya? Heh. Bir bakalım, başka bir şey giymiyordum değil mi? Yok, okey. Giy bakayım kafan... <gülüyor> şey yapalım. Arzargo benim odaya gelmiş. Şerefsiz seni. Çalışır, çalışır. Okei okay. burada şey vardı önceden herhalde artık yok tabii ki yok ee, yukarı çıkalım abi. Ah Tolter hoş geldin. O Tolter ne yaptın? Merhaba Tolter. <gülüyor> Güzel hocam bana oğul kahininden bahseder misin? Öyle mi? Öyle mi? He's midden, ne hocam? Aha. Aha. Okay. Yardıma ihtiyacım var galiba. Well. This is rather embarrassing Well it sounds silly but mine has sentimental value. One if you happen to see it would you mind bringing it to me? neydi hocam bu alembik? Damıtma düzeneği. Aha. Ben istedim bu mu yani gerçekten? Hı hı. Dur nereden şey yapıyorduk? Zargon'un deliği, Sheldor'un inside'ları falan filan bir sürü bir sürü görevimiz oldu. Bu neredeymiş? Haritada gösterebiliyor muyuz? Gösteremiyoruz neden? Gösteremiyoruz ama haritada. Haritada bir yerde bulamayacak mıyız mesela? Halidor'un insight'ları ölecek karşımıza mı çıkacak yani? Okay. Tamam, açmamıza gerek yok. Wizardgon deneyini yaparız, diğerlerini bir şekilde hallederiz. Volturin Missing Alembiki bu ne? Bunu görebiliyor muyuz peki? Haritada göster yok. Ha bunu görebiliyorum. Kadim Likon'a zirvesi diyor. Tamam bir şekilde şey yapar. Seni göremiyoruz antol. alembiki nerede, nasıl falan hiçbir fikrimiz yok. Nasıl çok da şey değil. Of canım benim. Sen bir yere mi gitsen acaba? Hocam. Güzel güzel şeylerin de varmış ha. Evet, keşke şey, of oh, burası güzelmiş. Ben buraya gelmiş miydim? Ne, neydi lan burası? Burası şey mi acaba? Altın alalım. Ha, burası on, on mundun yerimi sanırım. Yukarı çıkalım bakalım. Yukarıdan neler var? M Mirabel. Seninle konuşmaya gerek yok şu an. Ooo. Geçip postuluna ihtiyacımız var mı ya? Kurt çiğine falan ihtiyacımız var. Evet. Ice Wolf Belt mi? Ee, yani şu an değil de. Şu an sayarım. Bir tane Ruined Book gerek. Ruined Book'umuz var mı ya? Kitaplar değil Kötü kötü kitap lazım bize. Şey almış. Uyanma, uyanmana gerek yok. Oo. Enter. <gülüyor> Enter soyduk mesela şu an. İyi. Selam zaten ben de buraya ineklerle gelmiştim. Selam vermek için gelmiştim. Geri çıkacağım aynı şekilde. Please don't bother the archmage beni bother ha. Burası Anlaşılan aynen. Oo. Bunu satarız. Onları satamıyoruz çünkü şey lazım bize. Kivs falan satabiliyoruz ancak, ancak onları. Neyse biz şey yapalım da. Abicim eldiveniniz yok mu ya? Kimsenin bir eldiveni yok mu ya? Kemik tozu. ayas tuzu uff. Işık tuzu. Ecel çana. Dev parmağı. Ucube tüyleri. Bu soyalet ediliyor. İt, i̇t üzümü mü? Adam. Çaldık abi. Bu kimin odasıydı lan burası? Ne güzel şeyler varmış. Oo şuna bir dakika. Kimin odasıysa gerçekten. Fine head mıydı onlar? Evet. Kalınacak şeyler bunlar işte. Tamam. Anlaşıldı. Buradan bir şey çıkmayacak. Biz ne arıyorduk ya? Ruined book. Benim kendi odamda yok mu bir şey? Ulan burada yanlış odaya girmişiz. Affedersin on hiçbir şey çalma niyetinde de değildik. Ha, yanlışlıkla oldu kusura bakma. Ne, neredeydi lan benim oda? Burası değil. Burası değil. Şurası. Bunların hepsi kitap. Kitabımız var şu bu. Bizim kitaplarda buraya koyalım artık. Bunlar okuduk. Depo, depo. Al bunu koyamıyorum. Okey. Koy. Okay. Tamam, herhalde başka bir şeyimiz. Ha buraya şeyleri geri koyacağız, şunları geri koyacağız. Ee, A, ben gardroba şey koydum mu? Aynen bunu alayım ya, bunu satarız biz. <gülüyor> kime satacağız. Ent enter, Enter, Enter, Enter bir dükkan Enter bir büyük dükkanıydı. Dur bakalım, belki bir şeyler satabiliriz biraz para çıkarabiliriz enter selam <gülüyor> Aha benden bir şey çalma diyecek mi geriyat mı olan seninle konuşacağız şerefsiz Even with mesela? Yani birilerini öldürmek genel olarak kötü fikir. Evet, hırsızlık kim yapıyor ki zaten hırsızlık çok kötü bir şey. Yazık yazık yani hırsızlık yapana yazık. Aha. Aha. İş yapalım uzun. I hope got some coin. Var asıl senin neyin var dostum ha? Var mı lan benim param? Var mı şey? Evet. Ee, sende silahlar. silahlar, giysiler, acemi giysi. Kalpa başlı. O 50 puan artırıyor kalpa giysisi. Magic o yüzde yüz artıyor. O oh, magic gloves lan evet. Of. Oh Oh dur. Ee... Novi da salabiliriz artık sanırım. Çünkü kalfa giysi. ya 10 an için yaptığımız şey bak ya. Ben neleri satabiliyorum? Oğlum ben bunların hepsini satabiliyor muyum sana? Çok iyi ben alıyorum o zaman bunu. Kalfa başlığını alıyorum ben. Hani azıcık şey ama aldım yani. De i̇şte Benim giysim yani az önce geçen bölümde aldığımız şey giysin. Onu zaten satamıyorum çünkü sanırım çalıntı. O yüzden şey yapabiliyoruz ama... Ee, ben de her şeyi şu an sana satacağım. Bunu satacağım. Bunu satmayacağım. Şunu satacağım. Bunu satacağım. Bunu satmayacağım. Bunu sata satayım. Okay. <gülüyor> Önce kalmış böyle bende. Purses. Kafa başlığı kalsın. Mage Gloves. Bunu satabilirim bak. Sat bunu ha. Necromancer Boots. Ben ne görüyorum şu an? Ha ben Arc Mage'in boots'unu görüyorum sanırım. Bunu sat. Post biletliği sat. Kalkanı sat. Zırhı sat. Çelik Banşet çizimler saat sat. Ölü çağrancı biz sat oğlum. İksirler. Haydi bakalım. Ee, ama burada herhalde çok e, şeyimiz yok. E, genel olarak okeyiz. Aynen restore 50 points. Efsun artıyor. Tedavi ediyor. Stamina restoration. Zehrinden okey. Okey okay e, Okey. Okay. Okay. Conjuration şey güzel. <gülüyor> Nelerimiz var? Okiyiz ya yani. senim. İkislerden başka satacağımız yok. Tomalardan yok. O kalsın, bu kalsın, bu kalsın. Çeşitli. Nerede krallar aldı? Senin neler var? Siz yok sen de çok da bir şey yokmuş. Aslında şöyle iki üç tane olacağım alsak, sana geri tane veririz. An gerek gerekiyor ki zaten sağdan sola çala çala idare ediyoruz. Hocam senin çok şeyin oldu ya elinde. Bana bir şey satmıyor acaba şu an böyle büyük ruh ceferimiz falan var 70 tane onlar satın alıyorum zaten. Bunlarla da çok şey yapamıyoruz. Benim mini ruhla dolurdum. Neyse. Tamam senin iş yaptığına sevindim yine. Paramız şey oldu ama ee, bir tılsımlayalım biz bunları. <gülüyor> Yukarıda tılsımlayacak yer var. inşallah vardır. Demek burası bir büyücü yeri. Yok, Skairmiş. Büyücü yeri değilmiş burası. Skairmiş abi. Doğru bileceksin iş yaptığın şey. Bunun için illa da benim Arc Mage'in quarterlan ama gitmem lazım. Yukarıda şey yok mu abi? yapacağımız. Ulan işlerimizi göreceğimiz bir yer yok mu burada? Çok kadar kötü bir yermiş ya. Ulan bir tılsımımın masası falan bir şeyiniz yok mu? Benim illa da yukarı mı çıkmam lazım? Mikrofon çarptım az önce. Ee, kulakları yamultmuş olabilirim. Onun için şimdiden özür dilerim. Bir girelim bakalım şuraya. Aslında aşağı inecektik biz de. Ee, güzel fırsatlar yakaladık şu an. Bu Midin mı? Ha işte e buradan da gidebiliyormuşuz. Travis Nolan'ın kim ol... Bilmiyorum ama can hırkız yani hırkızız şu an ya okey bu bu okey buradan çalmak okeymiş nedense buraya gel bunun için gelmemiştim ama gelmişken yaparız yani. Öhm diyor uyan var burada. Lütfen başka zaman çalar mısınız acaba? Bunlar çok değerli malzemeler. dedim 5 falan böyle. Buraya sırf zarar veriyoruz ya gerçekten. Bu okula sırf zarar veriyoruz. Fark edildim mi? Fark edilmeyeyim mi? Dostumuz orada dolaşıyor. Immortal Blood mı? Birileri Vampir. Ooh. Ee selam dostum nasılsın? <gülüyor> Yukarı çıkalım o zaman yukarıdadır herhalde. Abicim burası kolej ya şöyle Baş büyücüğün odasından başka bir şey yok mu ya burada bir tılsımlama tezgahı bir şey. Ya kutlu altın kolye. Ha, oh be. Oh be. Buradaki şeyleri biz çaldık sanırım. Evet. Şimdi hocam. Hocam. hocam. Nesne. Ee, Magic Glows. Ruh ceferi. Büyük. hocaman Kocaman olanı kullanacağız. Büyük, kocaman ruh şoförleri de var ha. Tılsımlama. Epson'u güçlendirme. Magica'yı 20 arttırıyor. Ee, Tekel saldırı güçlendirme. Ay yıkımı falan güçlendirsene ulan. Seçil tılsım. Bu nesneye uygulanamaz. Allah Allah. O 20 diyor. 34. Tabi tabi 34 puan arttır tabi. Tabi arttır 34 puan. Hadi bakalım. Oh mis mis mis. Bakalım nesne başka neleri ekleyebiliyorum. Ooo. Yakutlu altın kolye ne ekleyebiliyorum ben acaba? Ruh cevferi. Büyük ruh cevferi kullanalım. Tılsımlama. Ben şu an ne kullanıyorum ki? Şimdi bir dakika bir dakika bir dakika. Evet çık buradan. Ben önce şunu bir takayım. Nerede bu? Magic gloves. Kafa başlığına tak. Oh mis mis oh, mis mis mis mis mis mis mis. Bu arada Ark neyse daha sonra şey yaparız da. 50 puan buradan arttı. 34 puan da buradan attı. 84 puan artırdık. Ben neyi giyiyorum bu arada? Amunet of Akatosh. yüzde %25 hızlandırıyor. Okey bakalım daha iyisini yapabiliyor muyuz? Nesne. Yakutlu altın kolye. Ruh cepheli. Büyük ruh cepheli tılsımlama. <gülüyor> Efsunu güçlendirme derken 22 puan arttırabiliyoruz. 22 puandan daha fazla artıran da var şu an. Gerçi kalmayabilir ama. %8 daha az şey yapıyor. Of okay, bu güzel bir bu zamanda güzel bir şey gelebilir. O zaman şöyle yapalım. Ruh ceferi olarak mini ruh ceferi kullanalım. olarak yıkım dersek 590 oluyor. 586, 610, ooo. Taşıma yine çok ilginç ya. Yine en pahalı taşıma oluyor. İnanılmaz ya. Taşıma yapalım o zaman. Ne, ne diyeyim? Oh tılsımlama 58 oldu. Bizim... Seviye mi alık geçen bölümde yoksa bu bölümde alıkla ben mi şey yapamıyorum? Bine hat. Hat evet değil haliski başlarım o zaman. Mini ruh şeferi. taşımayı artıramıyoruz tabi bu sefer. Ya bunu başka zaman şey yaparım ya. Yani. Evet çık çık. <gülüyor> Biz istediğimizi aldık. Oh mis gibi yeni eldivenlerimiz var. Yeni eldivenlerde bundan sonra nereden satın alacağımızı biliyoruz. Entlere geleceğiz. Yeni eldivenlerimiz oradan satın alacağız. Selam. Kötü işlerine <gülüyor> Yok hocam ya ne kötü iş ya. Kim kötü iş kim biz kim ya. Allah aşkına ne diyorsun ya. Oo, Ne ne o? Dürüngen Bu bir yerde bir şey vardı aslında. Sanki bir ha ya. Orada uyuyor ben burada şey yapıyorum. Restore Magica. Tamam Restore Magic'i yaptık. Ya. Elf Kulağı diye bir çiçek bulursak o da Restore Magica yapıyormuş. Onu düşünelim. Şimdi oradan gidemeyiz. Önce Ruined Book bulmamız lazım. Kolejlerde Ruined Book bulabiliriz. Ee, kütüphaneye gideceğiz tabii ki. Gidelim bakalım kütüphaneye. Ne o lan? Şey bir ilginç bir şekilde bir hata falan verdi böyle bir şeyler oldu OBS bir an için kayıttayız değil mi? Evet, evet. Yarım saattir kayıttayız inşallah buralar donmuyordur can yani. donmamıştır kayıt. Arkanyom'un tarafı da bu tarafta gidelim. Arkanyom yukarıda mı yukarıda? senin elinde ruin book bunların hepsi birer kitap mı hepsi bunların canlı kanlı birer kitap mı öyle görünüyor. Bin yerde böyle küçük kitaplarınız yok mu ya? O küçük kitap sanki ha. Yok Olaf and Dragon. Yaş Aetherium Savaşları. Okay. Buradan çal kitaplık. Okay. Ah, zar gerektiriyor. Ya kötü kötü kitapları arıyorum sadece. Ruin Book ya kötü kitaplar böyle kötü olmuş kitaplar kayıp hepsindenler. Investigated Cryptic Legend ne? Investigated Goldur Legend. Okay. Dur duru durdura duru siz bunları. Okay. Legend of Legend of Red Eagle. Tam okay, yapmışız zaten. Ya böyle anahtar gerekiyor. Yok anahtar burada. İç köpeklik yapıyoruz gerçekten. Bütün şeyimiz buna dayalı yani. Bütün Skyrim efsanevi zorluk stratejimiz buna dayalı. Nereden buluruz biz? Bunu, he? Ruined Book. Böyle kötü, kötü kötü olmuş kitap arıyoruz yani. Kitapları kötü kötü yapamıyoruz ne yazık ki. Keşke şeyden alsaydık birkaç tane. Gittiğimiz yerden geçen bölümde da bulamadık ki. Hepsi aynı mı ya? Hepsinin için aynı şeyler mi koyuyorlar? Herhalde öyle. Skyrim'e çıkıyor. bir şey çıkıyor. Okey. Bizim gidip şu kitapları almamız gerekiyor o zaman. Yapacak bir şey yok. Gel bakalım. Scan var. Ağırlığım ne kadar benim? Ee, ağırlığım 144. Okey 144 iyidir. Öf azalan şeye bak. Müthiş müthiş müthiş müthiş müthiş. Ee, ben yetenek... Okey iyis Güzel. Şimdi o zaman... Ben mesela şöyle bir... Bunu çağıracak olsam... O çok azalıyor. Harika çok azalıyor. Güzel. 84 falan artınca böyle oluyor tabi. Oh! Mis gibi. Şimdi orada görevimiz var ama bizim gidip... E, bir şey almamız gerekiyor. Son bir kez kontrol edeyim. Çünkü ihtiyacımız olan bir şey var. Eee um, Void Salt, Desertveld Ecel çanı e, şey tozları bakalım onlarımız var mı? E, Ecel çanımız vardır. Eee Desertveld var yani. E, Void salt Boşluk tuzu gibi geçiyor ama kara tuzlu falan olarak da geçiyor biraz. Nasıl lan kara, toz, kara tozumuz var? <gülüyor> Güzel. Şimdi bir yerden Ruined Book bulursak, kötüleşmiş kitap bulursak, işimize yarayacak aşağıya inerken. Aravelerin içinde belki vardır, belki bilmiyorum. Şey olabilir ama birine zor olmanız karmaşık diyor. 9 saat bekleyelim. Kötü kötü kitaplar yani. İt köpeklik pişindeyiz ya. İt kopuk. Bütün şey kelimeleri sayıyorum, aklımdaki. Bir bakalım. Bedavaya büyü getireceğiz ya, onun peşindeyim. You must be one of those From the in Öyleyim. Oh, of of evet, bakalım nelerin var. Çeşitli. Buz kurdu kürkü. O maymuncun varmış, alayım. Iııım um, cam buz burada kürk alayım ya gerek var aslında ama yolla karşımıza çıkarsa da dövüp alırız yani öyle bir şeyimiz var Benim sana satabileceğim başka bir şey yok ya ben, var mı benim satacağım bir şey Bunları satayım mı? Satmayayım, gerek yok. Tamam ya görüşürüz Hiç umrunda olmadı gerçekten Bana ne lan alacaksan al falan gibi sen Oo. <gülüyor> okay. Belki yukarıda vardır. Belki bunların elinde kitap vardır da eskimiştir. Mamut Dişi. Lan herkesde Dişi var abi. Kolarını gizemi ha. Oo, destruction 40 oldu. Güzel. Güzel, güzel, güzel. yıpranmış başlık park close yok ya hiçbir şeyleri yok. Oyunda şu an bana sen normal bir eve girdin şarkısı çalıyor. Böyle vicdan yaptırmaya çalışıyor. Yemezler koçum. Yemezler. Bizim işimiz it kopuk olmak, şerefsiz olmak, serseri olmak. Ben karanlık bir büyücüyüm. Hocam senin aklına olurum bir birilitirdim ama sen zaten aklın alınmış şu an oturuyoruz. Rosin oraya gitmemize gerek yok. Eee gireceğiz. Yarlun evine girelim bakalım. Belki Yarlun'un evinde götürebileceğimiz bir şeyler vardır. Ulfric Anladım. Gerek yok. O. onlar büyücülerden yakınıyorlar. Ben ben onların şeylerini çalıyorum. Hayır, hayır, hayır. Okay. Ulan şu sanda 8 altın mı koydunuz toplamda böyle? 8 tanesini koymuşlar sandığın dibine böyle ara ara. Altınlarımız zaten kıymetli zaten az. O yüzden onlara dikkatli bakalım diyerek. bu de işlerini çok iyi yapıyorlar gerçekten. İçeri gidip her şeyi çaldım. Çalıyorum ha şu an. Soydum lan bunları. Soydum soydum. Küçüşük. Yer zaten so. Selam. Sen nasıl geliyorsun diyor buraya. Sizin senin gibi insanlar yüzünden diyor şu an bu haldeyiz. Keni dökmüş çocuk. Bak sen iyi kurtardın. Ha. Bu ne? Memuncuk. Bak. Ya Seni gösteririm gününü şerefsiz. Elf'lere laf atıyorsun ha şerefsiz. Bir de türcülük yapıyorsun ha. Irk değil ha bunlar. Yani elf'ler ve insanlar arasındaki fark şey değil yani artık. Başka tanrılardan geliyorlar, başka büyüler yapıyorlar, başka alevler çıkıyor kışlarından, o taraflarından bir kısmı ağzından şey çıkarıyor, kar çıkarıyor, su çıkarıyor. Yani Farklı yani, anladınız mı? Farklı farklı. Şey değil abi. Abi sen Batı Avrupadan geldin, o Doğu Asya'dan geldin. Böyle bir şey değil lan. Farklı tür. Bambaşka türler. Öyle. Görelim bakalım Batı Avrupalı veya Doğu Asyalı bir tarafından Alev çıkarsın falan. Benim de bütün kıssasım buymuş. Büyü yapabiliyor musun lan? Yapamıyorsan susacaksın lan şerefsiz falan. Sağartal'da kötü kötü kitap bulabilir miyiz acaba? Nerede buluruz? Aaa burada buluruz. Kastav kalesinde buluruz kötü kötü kitapları. Hadi gidiyoruz. Gel bakalım. Eve kadar dönmeye gerek yok. Yani artık yeni büyülerimize deneriz şey olur. Güzel güzel her şeyi hallederiz. önce şunu yapmak istiyorum kendime. Yani şey değil de böyle. aş vücutu şöyle bir tutayım. Mesela bunu yaptığım zaman o güzel yarısına kadar gelmiyor artık. Yani neredeyse yarısına kadar geliyor öyle, öyle diyeyim. Daha önce çok Fazla şey oluyordu. Şimdi bu neden önemli çünkü da önce bunu yapınca Şimdi şöyle Skyrim'de büyü yenilenmesi savaştayken çok az oluyor. Savaş durumunda değilken Ay yok yok sen şey değilsin. Ben bir yere gitmeyeceğim diyor. Ben bir şey yaptırmayın bana şimdi, elinden bir şey gelmesin diyor. <gülüyor> Elin yabancısına bak ya milletin ilkesine gidip sorun çıkarıyor. Sanki ben buraya gelen bir kara alf olarak milletin malını mülkünü çalmıyormuşum gibi, öldürmüyormuşum gibi, suyu kaslar gibi konuşuyorum yani inanılmaz bir yamukluk. Sen şeysin, okey. Burayım mı, ha ha? Buradan gidersek, Azura'nın e, şeyine ulaşıyoruz. E, neyine ulaşıyoruz, Serdar? Azura'nın... E, kulesine ulaşıyoruz, kapınağına ulaşıyoruz. Heykeline ulaşıyoruz. Şu an gerek yok buna. Bir daha gel mi girmeyeceğiz. Bayağı da yüklendik. Ama biraz daha yükleneceğiz. Biraz daha güzel şeyler alacağız üzerimize. Ondan sonra daha daha şeylere girişeceğiz. Daha. Gel bakalım sen var. Sen var da şöyle güzel bir zırh veremedik. Ya. İnşallah burası yeniden dolmamıştır. Çünkü her ne kadar kalenin içine girmesek de buradaki kişileri biz temizlidik. Sen nesin be? O, Yine bu abimiz. Selam! Hocam! Güzel ölüm mü? Evet, evet. Belki de ben ecelin olabilirim. Anladım. Ben olabilirim. Evet olabilirim. Hocam, hocam, hocam, hocam, hocam. Lan lan lan lan lan Şişt. Evet, pek de ideal olmadı. Hayır hayır hayır, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, hocam, ha Hemen hemen şey de çağıralım hemen çağıralım Gidiyosun ha. <Gülüyor> Öldün mü lan? Aha öldü. Ölmedi ölmedi ölmedi ölmedi. Geri bas geri bas geri bas. Şerefsiz seni. Öldürdük. Hiçbir şey de yokmuş. Hiçbir şeyini yokmuş. Ama yani intikamımızı aldık. Uh! Şimdi ben bu abideyi bir baştan atıyorum çünkü burada bazı şerefsizler, bazı onur yoksunları, bazı solucanlar olabilir. Benim gibi. Serdar Durs gibi. Okey yok. Bunları öldürdük, evet. Ve içeri gireceğiz. Şöyle bakalım. Burada burada belki bir iki kitap olur diye. Bütün şu amacımız şu an bir kitap şey yapmak falan böyle. Eski kitap bulmak. Burada da illaki vardır. Çünkü burada büyücüler işgal etmişti burayı. Okey Fort Kastav Prison. ha Fort Kastav'ın... Şey mi şurası? Hapishanesi. Hapishanede ya kitaplar doğru aldı ama daha çok şeyler falan olur. Kafesler onlar bunlar. Burası ne? Ha, kaptanın şeyleri. okey sağlam savaşta gireceğiz ama az önce yani o eski bir orkla, yaşlı bir orkla da kapıştık o yüzden. Hemen elime... ne oluyorum? Var mı burada birileri? Yoksa mi? Okay. Okey Aa ejderha deli al Daha da fazla ejderha deli Okey Frost al akronak askılı çantama Al, pullu mantarı da al, okay. Ha tabii çünkü bunlar büyücü. Şu an bandit içerisinde değiliz. Hayro tutağınağında değiliz. Peki bunlar nerede? İçi peyniri. always. Hiçbir şey yok lan burda. yanlış yere gelmişiz. Aşağı inecekmişiz. Ah! Eğilseydik keşke. Ölün şu sizler. Ben kendime bir daha şey çekeyim. Taş vücut. Ben şunu arayayım. Siz de ileri atılın. İleri atılsanız lan. Gelecek olanlar var. Yok mu? Yok mu gerçekten? Tahta aç. Aç. gelmişken temizleyelim işte. Ya şöyle bir Deniz yok mu abi? Ne bileyim bir yanmış kitap, kurumuş kitap, eskimiş kitap falan. Bu ne çıkıyor bu? Köpeğe çıkıyor herhalde. Herhalde Skyrim'de efsanevi zorluğa geçtikten sonra ilk defa hayal kırıklığına uğradım rakiplerimin. Dizilimi ve gücü tarafından deyip dayak gördüm falan böyle. Oo orada bir sınır. İleri ileri ileri sal sal sal sal sal sal sal saldır, saldır saldır saldır saldır ileri ileri koş koş koş koş Hücum hücum hücum hücum hücum Çırıpsız seni Oo, ölçü aran kafba. Koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş koş. Benim kendimi burada şey yapmam lazım. İyileştirmem lazım. Hocam sen neredesin? Bizim arkadaş nerede? 코ช 코ช 코ช 코ช 코ช 코ช 으름 으름 으름 으름 으름 으름 으름 으름 으름 Stan var. Neresin Stan var? Öl olan şerefsiz. Öl, öldürdüm ya Stan var. Ne ulan Stan var? Nerede bu şerefsiz? Az yıkım giysi. Uuu. Nerede şu Stan var? Buralara bir mi takıldı? Ne oldu abi Hapishane anahtarı alalım. Sandık boş zaten. Lan Seni bize yardım et diye getirdik. Yaptığın işe bak. Oh verimli efsun ikisini de aldık. Hiç efsun yenilemeden şey yaptık ha. Kendi ama kendi çabamızla. Tam burada hiçbir şey yok. Başka bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Neden bu? Neden var? Ç çek çekilmen gerekiyor. Neden var? Neden var yoldan çekilmen gerekiyor? Neden var? Beni belirli çözümler uygulatmaya zorlaması sen var? Hiçbir şey yaramıyor lan bunlar. Hiçbir şey yok burada. Banka oturmak için mi açıyorum ben bu kapıları şu an? Ya, ulan karakterin lavaboya gitmesi gerekiyordur. Onu halletsin falan diye mi şey oluyor? En ufak bir şey yok şu an. En ufak bir şey yok. Hiçbir şey, hiçbir şey çıkmadı yani. <gülüyor> Şerefsiz en azından. İçeri koyacağız al. Temizledik ulan. Zindanı da temizledik. Bize o kadar acı çektiren zindanı da temizlemiş olduk böylece. Öcümüzü aldık. Öcümüzü aldık. Başka bir şey de alamadık ulan başka ama. Yapalım artık. Uf, bak şuna bak. Ah be. İyi vuruyoruz artık ha. Bunu öyle şey yapalım. Ateş oku alalım sağa. Hı. Sola baştan. Ver, şunu alalım. Öyle gerekiyor. Burada başka bir şey yok. Burayı yaptık o zaman. Hapishaneyi temizlemiş olduk böylece. Yapabildik bunu. Ölmedik. Sen bir şey istedim. Sen önce... ...gülmesin sana madedim. Oo oğlum giz yer buldum ha. Gizli geçit buldum falan diye şey yapmaya çalıştım. Yok. Ümürlüğü Okey sanırım bu noktada e, şu an için yapacağımız başka bir şey yok. O şurası güzel bir böyle bitirdim bence bölümü. E, evet değerli dostlarım ileride gideceğimiz yolda önümüzde seyirlerken e, böylece biz de geleceğimize doğru bakarken bölümde burada bitiriyorum. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için, takip ettiğiniz için, yorumlarınız için, likelarınız için her şey için çok teşekkür ederim. E, açıklamalarda bir takım başlıklar, isimler, linkler bulabilirsiniz. Hoşunuza gidecek şeyler bulabilirsiniz orada. Oraya da bir bakmayı unutmayın. Ee, sonraki defaya görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte, huzurlu, mutlu, keyifli ve e, bin bir türlü güzel duyguyla kalmanız dileğiyle bay bay.